Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Arkadaşlar öncelikle kanala göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Abone olarak beğenerek, yorumlarınızı eksik etmeyerek cidden ben... Çok mutlu oluyorum böyle durumlarda. Excel sayfamızdan başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi. Portföy durumumuz 8061 lira. Geçen haftaya göre binde beşlik bir ilerleme kat ettik. Para kaybetmeden ilerliyoruz. Herhangi bir zararla işlem kapatmadık bugüne kadar. 3 aydır 15 Şubat'tan itibaren bu banka hesabında bu işlemleri yapıyorum. Yayınlıyorum. 3 aydır para kaybetmeden herhangi bir zararla işlem kapatmadan yolumuza devam ediyoruz. Belki ilk defa denk vardır ama şu 5000 lirayla başladık yıl sonuna bunu 15 16 bin lira yapmak bakalım yapabileceğiz mi kısa vadede fazla bir alım satım yapmadan mümkün mertebe halk arızlarla ilerleyerek haftada çok küçük gibi görünen 200 lira gibi bir rakam kazanarak yıl sonuna başladığım sermayeyi 3'e katlamayı hedefliyorum bu banka hesabı için geçerli bu şimdi elimdeki hisse senetleri smart güneş enerjileri sıfır maliyet yazıyor niye yazıyor çünkü Sadece kar bırakıp ana parayı çektiğimiz bir hissi senedi bu. Devam edelim. Borusan yatırım. Borusan yatırımı 370 liralardan maliyetlenmeye başladık. 400 liranın altında da maliyet tutarak, şu anda ortalama maliyet 394 lira. 400 liranın altında tutarak lotu artırdım. Beklemedeyim. Bir beklentim var burada. Bakalım ne olacak. Banka hesabımıza bir de göz atalım. Banka hesabımızda durum nasıl görülüyor? Tabi Excel sayfamızda %1.13 görünüyor. 80 lira diyor. Niye burada 70 lira diyor? Aradaki 10 lira şeyden kaynak. Komisyonlar ve diğer vergilerle alakalı bir durum. Exxa sayfamız bize bu gerçek maliyeti veriyor. Sadece elimde 18 lot Borusan Yatırım'ın hissesi ne de var. Bu aşağı yukarı 7000 lira tutuyor. Bakalım zaman ne gösterecek. Nereye kadar gidecek? Nasıl gidecek? Hisse hareketlerine de göz atalım. Ne yaptık, ne ettik bu hafta? 1 Nisan'dan itibaren bakalım. Eski de görelim. Dediğim gibi borsan yatırımı 22 Nisan'da maliyetlenmeye başlamışız. 26 Nisan'da tekrar lot artırmışız. 11 Mayıs'ta da tekrar lot artırmışız. Aşağı yukarıda 1, 2, 3 hafta tutmuş görünüyor sesliği elimizde. İmaç makinenin halka arzına katılmıştım. Bunun 4. tavanında çıktım. Tavan bozmadı. 8. tavanını yaptı. Zaten bunun çıkma sebebim biraz farklı. Keyif verme tutmak. Öyle diyelim. Hani borsa benim işim. Yaptığım işten keyif almam lazım. Baktım işte senedini elimde tutarken keyif vermiyor. Sattım. Tavan bozmasını da beklemedim. Hesap ekstremize de bir bakalım. Hesap ekstremizde gördüğünüz gibi sadece bursa yatırım ve imaj işlemleri var. Umarım yıl sonuna kadar hedefime ulaşırım. Mevcuttaki sermayemi 3e katlarım. Yani 15-16 bin lira gibi bir rakam oluşursa benim açımdan güzel bir kar sayılabilecek tüm borsa yatırımcılarına bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan Ben Kepçe bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim.